Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Taktik Force'dayız. Taktik Force'da öyle bir silah düşünün ki arkadaşlar bu silah MP76'ya kafa tutuyor. Hem hızı, hasarı hem deseni. Vallahi neler her şeye benziyor arkadaşlar. Az çok tahmin etmişsinizdir ama bu bahsettiğim silahı full düzenleştirip bakacağız MP76'dan iyi mi yoksa eşit mi? Yoksa kötü mü? Ona bakacağız işte. Her şeyiyle değerlendireceğiz. Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Aşağıya görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın bu silahla alakalı. Artı olarak videoda beğenebilirsiniz. Kanala da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu video için e, sizden tam 50 like. Zorlar mıyız sizce? İlk defa istiyorum böyle bir like sayısı. Kırmazsınız beni. Bu silahı söylemedim. HK416'dan bahsediyorum tabii ki. Güzel bir silah biliyorsunuz. O zaman hemen şu üst teklentiden başlıyorum. Şu üst teklentiyi ne alsam diye düşünüyorum şu an. Ee, ne alsam ne alsam. Ta arkadaşlar ben dagger almak istiyorum. Tam dagger alayım. Üst de dagger aldım. Hızlı bir şekilde. Ön geçiyorum. Hızlı bir şekilde her şeyi. Burada da Odessa var. Odessa dursun mu diye düşünüyorum şimdi de. Odessa'yı kullanmayacağım ya. Osprey kullanacağım arkadaşlar bunda. o Osprey kullanacağım. Çünkü Odessa'yı pek sevmedim. Bir kere oynamıştım da. O Tamam Osprey'imizi de aldık. Akli alt eklenti olarak. Ee, bunu alsam mı diye düşünüyorum da. Tamam mavi mavim olsun. Tamam lan. mavi olsun. Tamam. Mavi aldım alt eklentiyi de. Desene geçelim. Desende istediğimiz her deseni alabiliriz. Şimdi magma'yı almak istiyorum da bu biraz pahalı yani. Bunu geçin. Bunu mu alsam ya? Ee, zebra. Vallahi bir zebra'yı alsam var arkadaşlar. Zebra çok güzel duruyor ya. Baksana. Tamam abi. Karar verdim. Ee, kuru kafa alıyoruz arkadaşlar. Kuru kafa. Gayet hoş duruyor. Bakın. Bence gayet hoş. Tamam bunu da aldım. Bakın direkt. Tamam aldım mı? Tamam aldım abi bakın. Efsane oldu lan. Kebap. Tamam neyse uzatmadan arkadaşlar HK416 ile güzel bir maça gireceğiz. O zaman arkadaşlar maçta görüşmek üzere. 12. Arkadaşlar silah görünüm bu şekilde görüyorsunuz. Güzel. Şurada da bir dur. Yine mi aynı yer? Şunu da alayım. Abi silah çok güzel ya. Vallahi dediğim gibi var arkadaşlar. Silah oynanabilir düzeyde yani. Oh. <gülüyor> İyi de bu. Herkes tek modundayız. Ah be. Neyse giriyorlar yavaş yavaş. De çok uzun açmışlar. Güzelsin. Güzelsin. Ananı. Şöyle kaçayım birazcık Ölmeyip Lan Her yerde adam var Onu da alırsam ananı lan Arkadan da yedik Şuradan gidersem belki vururum o adamı Şöyle bir sallarsan ne oluyor? Gelmedi. Güzel. Abi silah uçuyor arkadaşlar. Desenimiz de gayet iyi bence. Daha ne kadar vuracağım? Daha ne kadar vuracağım? Güzel güzel güzel liman haritasındayız arkadaşlar herkes tek modundayız söylemiştim videoyu beğenmeyi unutmayın Ananı Neyse Abi, Bak ekipmanı deneyin arkadaşlar Bu seti deneyin Ananın Allah'ım delireceğim. <gülüyor> Gel buraya. Dur dur dur. Ama olmaz ki böyle. Yavaş gelin. Yavaş gelin, yavaş gelin. Arkadaşlar fena gidiyoruz. Güzelsin. Güzelsin. Birazcık canım almasaydın keşke. Ulan vallahi görüp müyorsam vuracağım ha. Ananı! Arkamda. Gelme. Gelme. Gelme ama. Neyse diğerini aldık iyi. Bombayla aldık. Şöyle devam edeyim. Abi çok uzun açmışlar. Bu ne ya? Allah'ını severseniz. Şu ne abi ya. Güzel. Şöyle şurada da var. Şuralarda dolu adam var da. Ulan güzel saklanıyorlar. İnşallah. Lan lan lan lan. lan. Arkadaki adamı da alırdım. Ananı sikir. Kaç kaç kaç. Gördü beni. Ananı. Abi vallahi güzel denk geliyoruz da. İşte mermiyi ayarlayamıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu e, bu seti deneyin. Gerçekten size tavsiye ediyorum. Harbi çok iyi olmuş. Üste ön. Ka nerede? Aa, orada. Şöyle biraz da saklanayım. Ne gerek var değil mi? Neyse. Güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel güzel kaç. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ananı la. Oğlan şu AWP'yi var hissi. Oha lan. Allah Allah! Delireceğim lan. Abi ya. Bir çıkıştı şuradan. Anam. Öl lan. Yok burada yok. Güzel. Biraz topu sıktım ama. Kim illa Neyse ssm'te yok şurada Ya abi ya abi Allahım ya Allah Ulan ses veriyorum kuz gibi. Şurada mısın? Şurada mısın? Ulan bir saat vuramadım. Yok mu orada? Orada da ölmüşler. Anam. Güzel. 6 canımı bıraktı adam ya. Öleceğim. Güzel. Gene canamaz bıraktılar. Allah'ım ya uçarak pompalatıyor. Tümettim. Kardeş ya. Önünde adam var hala bana. Oy. Of güzel. Tamam sıkıntı yok. O. Oh güzel ananın güzel son mermi öldü adam Aha. Vallahi bir sıkıyor yukarıda mısın nasıl inşallah ben de... Güzeldir şöyle havadan gideyim ki şey etmesinler anlamasınlar beni Neredesin abi buradan var mısın Allah adamlar bir yerlerden geliyor ama. A few moments later. Arkadaşlar videoyu kapatacağım bir 2 dakika sonra. Güzel. Abi nasıl gördün beni ya? Lan vursun. La bak hele hırsız bana sıkıyor. Delireceğim. Yanımda adam var ya. Yürüt, manyak Şöyle sallayayım bombayı. Hadi bakayım. Ona da birazcık vurduk. Çıkacağım mı artık ya? Şöyle, şurada. Abi ya titriyor ya lanet olsun. Abi sıktığım adam ölüyor delireceğim. Lan. Nereden sıkıyorsun Allah Allah Git geber Lanet olsun ya lanet olsun ya Neyse arkadaşlar Şu an birinciyiz 42'ye 27 gidiyoruz Burada videoyu bitirsem mi ki Çok uzun olmasını istemiyorum videonun çünkü Yani izliyorsanız da Ayrıca belirtebilirsiniz beni sıkmamak için Saat tutmaya çalışıyorum videolara. Güzel. Helal helal helal. Abi. Neyse az ölmüşük yine diğerlerine göre. Bence. Şöyle bir bomba sallayayım. O zaman hadi. 1-2 dakika sonra. Aa, öldürdüler tamam. 1-2 dakika sonra kapatayım arkadaşlar videoyu Güzel Silah çok iyi arkadaşlar denemeyi unutmayın bak Gerçekten Orada mı ne adam Güzel Şurada Sürpriz yapacağım Sürpriz Arkadaşlar o zaman burada videoyu sonlandırayım. Fazla uzun olmasın. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu da beğenmeyi unutma. Videoyu da beğenmeyi unutmayın.